yüzde insansız kara araçları gerçekten savunma sanayinin çok önemli parçalarından birini oluşturuyor. Örneğin bu elimde gördüğünüz insansız kara aracının en hafiflerinden bir tanesi. Yaklaşık bir buçuk kilodan biraz daha az ağırlığa sahip. Şimdi bugün insansız kara araçlarının en ufaklarını üreten gün geldiği zaman bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyet birimlerine teslim eden bir şirketle ilgili konuşacağız, edeceğiz. Ne ürünleri var? Bunlar niye geliştirme? olarak öyle basit görüyorsunuz oyuncak gibi görüyorsunuz zor olduğunu birlikte öğrenmeye çalışacağız merhabalar öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar eee Mete Temel elektronik mühendisiyim Esetron'un mekatronik firmasında eee yazılım ve elektronik işleriyle uğraşıyorum insansız kar araçlarının geliştirmeleri aşamasında RG mühendisi olarak çalışıyorum eee 2019'dan beri e, çeşitli faaliyetlerde bulunuyorum şirket içerisinde ve e, hem e, savunma başkanımıza, başkanlığımıza, askerimize polisimize yarar olacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Şimdi e, ikalara baktığımız zaman bir elimde şöyle bir buçuk kaç <gülüyor> ne kadar demiştiniz toplam ağırlı? 1450 gram. 1450 gramlı gayet e, basit görünümlü ama e, hem <gülüyor> fiyatı hem tekne <gülüyor> özellikleriyle çok da basit olmayan <gülüyor> e, bir sistem var gün geliyor tonlarca ağırlığı varlığında bir insansız kara aracı bir hazırlı personel taşıyıcı insansız hale getiriliyor bu işlerde ve acayip bir çok geniş bir ürün garımı var siz şirket olarak neler yapıyorsunuz biraz bize ürünlerinizi tanıtır mısınız? Tabii ki e, biz şirket olarak daha çok e, şu anda savunma sanayi firm, e, firmalarına ve savunma sanayi başkanlığına ayrı ayrı hizmetler veriyoruz en çok şu anda insansız karar araçları ama hafif sınıf insansız karar araçları. Hafif ürün. derken nereye kadar kaç kiloya kadar çıkıyor? 25 kadar olan insan skar araçları hafif sınıf insan skar aracı olarak geçiyor. Hani 1.5 kilogram olan elinizde tutunuz geko var. Onun gibi geko, 4 kilogram ağırlığında komodo cihazımız var. 5 kilogram, 5.500 gram ağırlığında ejder e, insans var. Onun dışında kamikaze olarak kullandığımız e, 13 kilogram ağırlığında bir insans kararacımız daha var. Kamikazeleri de var. Yani bunlar havada uçanlar, suda gidenler gibi Aa. ikaların da kamikaze e, herhalde bir patlayıcı başlık Aynen. var. Evet. Onlarla beraber yapıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. E, yani e, askerin e, nasıl bir ihtiyacı olacağına göre tabii ki duruma göre biz ürünlerimizi revize edebiliyoruz. Onlar bizden ne isterlerse biz onu bir şekilde hızlı bir şekilde e, sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bu araçlara baktığımız zaman e, şöyle dışı gayet sağlam duruyor. Evet. Hangi operasyon şartlarında nasıl örneğin bu bir yerden düşse, bir yerden çarpsa, suyun içine atsak nasıl şartlara dayanmak zorunda? Ee, bize ister olarak 6 metrelik bir sınır verildi. 6 metreden düşeyde düşe düşmese, düşmeye dayanıklı olması lazım denildi. 20 metrede yatayda e, atılabilir olması söylendi. Ama biz bu tabii ki bunları bu normalde üzerine çıkmaya mümkün oluyor çalışıyoruz. 6 metre düşeyde 20 metre yatayda testlerden geçtik. Her şekilde yağmur, çamur, kar hiç problem olmadan bu ürünler istenildiği gibi kullanılabiliyor. Sızdırmazlık seviyelerimiz yeterli seviyede. Bunları da özel akredite test merkezlerinde test ediyoruz ve üzerine operasyonlarda kullanılan geri dönüşleri alıyoruz ve daha sağlıklı, daha sağlam, daha stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Cihazlarımız elbette. Onun dışında eksi 20 dereceye artı 40 dereceye kadar çalışma sıcaklığı verebiliyoruz. Ee, ki bu askerin, e, polisin çalıştığı ortamlara uyum sağlasın diye. Ee, onun dışında mağara gibi operasyonlarda ve meskumal operasyonlarda şu anda askerimize, polisimize bir öncü göz oluyor açıkçası. Yani onların e, önde bir gözü olması her zaman onların sağlığı açısından, onların güvenliği açısından çok önemli. Biz de bu ihtiyacı zaten bu cihazlarla şu anda karşılıyoruz. Şimdi bazı şeyleri askeri dediğimiz zaman normal piyasadan alacağınız işte bir e, şirkete sipariş vereceğiniz Alibaba'dan sipariş edeceğiniz şeyler değil bunlar. Çok zorlu şartlarda çalıştığı için ona göre de fiyatları oldukça yüksek ve çok hassas. Bazen e, tahminimce o karanlık ortamda görüntü vermesi için herhalde çok gelişmiş kameralara o şartlarda sinyallerini yayabilmesi için çok gelişmiş vericilere ihtiyaç. Onların da tabii paraları askeri standart olunca tahminimce baya tuzlu hale geliyor. Ne yazık ki öyle oluyor. Şöyle dediğiniz gibi zaten mağara operasyonlarında özellikle karanlık ortamda görüş çok önemli. Yani gözle hiçbir şekilde göremediğiniz, yani tamamen zifir karanlıklara dahi bizim görüş sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle görünür görünmez yani led ve infralüft aydınlatmalar sağlıyoruz. Onun dışında termal kamera opsiyonları sağlayabiliyoruz. Termal görüş duruma göre gözetleyici bir kule gibi görev yapmasını da sağlayabiliyor bu araçların ya da dediğiniz gibi mağara içerisinde de görüş sağlayabiliyor. Infrared ledler de aynı şekilde hiçbir şekilde dışarıya görüntü vermeden. Kolaylıkla bütün zifir karanlık ortamları aydınlatıp size bir görüntü verebiliyor. Bunlar dışında e, kameralarımız mesela e, Starlight dediğimiz düşük ışık özellikli kameralardır. Ee, bu kameralar çok ufak ışıklarda bile yani yıldız ışığında dahi size renkli görüntü verebilecek kapasitede kameralar oluyor. Yani bunlar tabii ki normal standart webcam kamerası gibi olmuyor işte dediğiniz gibi. O yüzden çok daha pahalı, çok daha e, güne, e, ışı, ışığa duyarlı ve çok daha sağlam lenslere sahip kameralar oluyor. Bunları kullanmamızın sebepleri de bir yandan hani e, dediğim gibi boyutlara sığmamız lazım. Şu kadarcık bir gövdeye benim bu özelliklerde bir kamera koyabilmem lazım. E, hem de çok hafif olması lazım. Bunları sağlayacak özel ürünler özenle seçiliyor. Bütün ekibimiz tarafından bir sürü araştırma yapılıyor. Yıllarca araştırma yapılıyor aslında. Daha sonrasında bir ton denemenin sonunda nihayet bir ürün ortaya çıkartıyoruz. Şu anda da Aktif olarak e, en çok beğenilen özelliklerden bir tanesi de gece görüş tabii ki. Gece görüş şu anda e, herhangi bir karanlık ortamda tatbikatlara gittiğimiz zaman ya da bize gelen askerlerden, dönüşlerden gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla... E, çok üst düzey bir gece görüşü sağlayabiliyoruz ve onlara bu sayede çok daha güzel bir hizmet sunmuş oluyoruz. Şimdi tabii fuarlarda bu ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Yurt dışından ilgi nasıl? Bir ihracat için görüşmeler var mı? Ne aşamadasınız? Bir de onu dinlemek isterim. Yani şu an için yurt dışına bir ihracat yapmadık ama görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok istek geliyor açıkçası yurt dışından. Yurt dışından talep zaten fazlasıyla var ama görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler doğrultusunda tabii ki ihracat da yapabiliriz. Bu ihracatlar e, belli koşullar altında, e, belli koşulların sağlanmasıyla beraber gerçekleşiyor. O koşullar sağlandığı zaman ihracatta elbette yapacağız. Ve hani tabii ki bunların ihraç olması Türkiye'nin adını uluslararası piyasada, uluslararası arayana da çok daha fazla duyurmaya devam edecek. Yani nasıl ki e, birçok firma yavaş yavaş böyle yurt dışına açıldıysa biz de e, hem firma adımızı hem de Türkiye'nin adını uluslararası arayana te temsil etmeyi e, sonuna kadar istiyoruz. Nasıl teröristler e, gökyüzünde TB2'nin, Ankara'nın sesini duydukları zaman kaçacak delik arıyorlarsa ben de benim meskun muhalde bu tür İKA, insansız kara aracı sistemleri bu tür e, teröristlerin korkmasına ve artık sonlarının geldiğini gösteren aletler evet, diye bırakmamak. kaçacak delik bırakmamak lazım. Çok teşekkürler, iyi fuarlar dilerim. Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun.